Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, geçtiğimiz ay boyunca özellikle sabit grupların çok fazla etkilendiği, zorlayıcı açılar altındaydık. Boğa burcunda kavuşan Uranüs, Mars ve Kuzey Ay düğümü sizin geleceğinizle alakalı radikal kararlar almanıza, belki birçoğunuzun otoriteye baş kaldırmasına kariyeriyle, geleceğiyle alakalı sürprizlerle karşılaşmasına sebebiyet vermiş olabilir. Bu uğurda Kova Dolunay ile beraber de ikili ilişkiler alanında bir takım sorgulamalardan da geçmiş olma ihtimaliniz oldukça muhtemel gözükmekte. Eylül ayının enerjisi nispeten daha sakin olacak ve sizi daha destekliyor olacak. Aynı zamanda Eylül ayı içerisinde Merkür de retro hareketine başlıyor olacak. Eylül yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmanızı ve aynı zamanda videoyu şimdiden beğenmenizi rica edeceğim. Bunun yanı sıra Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen Eylül yorumuna geçmek istiyorum. 5 Eylül tarihinde Venüs burcunuzdaki transitini tamamlayıp Başak Burcu'na geçecek. Venüs'ün Başak Burcu geçişiyle beraber özellikle parasal konularda iyicil etkiler yaşamaya başlayabilirsiniz. Kaynaklarınızda artışlar yaşanabilir. Kendi değerinizi keşfetmek, sahip olduklarınıza şükretmek, belki elinize geçen paralarla bir takım harcamalar yapmak gibi durumlar ön plana çıkacaktır. Yani biraz daha Kendinizi iyi hissettirecek, harcamalar yapabilme ihtimaliniz var gibi gözüküyor sevgili aslan Burçları. 10 Eylül tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda retro harekete başlayacak. Sizin haritanızın 3. evinde başlayacak. Bu retro hareket ve 2. eve kadar da gerileyecek. Ay sonuna kadar da Merkür retro pozisyonda olacak. Dolayısıyla bu konuda özellikle yani işlemlerinizi halletmek adına imzalar olsun, anlaşmalar olsun, görüşmeler olsun, Eylül ayının ilk haftasına kadar süreci değerlendirmeniz gerekiyor. Ama daha öncesinden konuştuğunuz, planladığınız, ertelediğiniz meseleler varsa, retrolar çok iyi çözümleme, çok iyi derleyip toparlama süreçleridir aynı zamanda. Sizin üçüncü elinizde olacağı için anlaşmalar, görüşmeler, her türlü iletişim ve her türlü zihinsel faaliyet, bu süreçte aktif olmaya başlayacak sevgili Aslan Burçları. Özellikle geçmiş projeler, geçmiş anlaşmalar, geçmiş görüşmeler ve konuşmalar tekrar gündeme gelebilir. Zihniniz çok fazla geçmişte takılıp kalabilir. Belki tamamlayamadığınız projeleriniz, tamamlayamadığınız sözleriniz veya geçmişteki kararlarınızla ilintili olarak çok fazla zihninizin meşgul olacağı bir süreç olabilir. Ama oturup her şeyi derleyip toparladığınızda, plan, program ve organizasyon yaptığınızda retroyu çok güzel bir şekilde değerlendirme imkanınız da var. Bu süreçte yeni projelere girmek, yeni anlaşmalara imza atmak, kısa mesafeli seyahatler, araç alımı-satımı, kardeşler ve yakın çevreyle girilen diyaloglarda bir takım gecikmeler, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Özellikle üçüncü evinizde Merkür Retropozisyonu dolacağı için karşınızdaki muhatapları doğru algılayıp algılamadığınızdan, aranızda bir iletişimsel problem veya kopukluk olup olmadığından emin olmanız gerekiyor. Çokça yanlış anlaşılabilir ve yanlış anlaşılabilir. Veya yanlış anlayabilirsiniz bu retro sürecinde sevgili aslan burçlarım. 10 Eylül tarihinde aynı zamanda balık burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 17 derece balık burcunda meydana gelecek ve Neptün'le kavuşumda 7 derecelik bir orpla. Biliyorsunuz Neptün uzun yıllardır balık burcunda ve şu sıralar retro pozisyonda. Sizin haritanıza baktığımız zaman özellikle 8. evde bu e, dolunayın yaşanacağını görüyoruz ve Neptün'ün etkileri zaten 8. evinizde deneyimliyorsunuz. İkinci ev, sekizinci ev aksın hareketiyle beraber özellikle kendi içinizde çözemediğiniz düğümleriniz, krizleriniz, baş edemediğiniz zorlayıcı durumlarla alakalı bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Tabi burada Neptünle kavuşumla beraber belki bir takım spiritüel mesajlar da alabilirsiniz. Özellikle burada daha mistik deneyimler yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Aynı zamanda gelir gider dengenizle alakalı bir belirsizlik durumu hakimse... Bunları artık rayına sokmak adına bir bütçe planlama ve programlaması yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Çünkü bir şekilde kendinizi emniyette ve güvende hissetmiyor olabilirsiniz. Krizleri çözmeye şifalandırma noktasında daha sezgisel güçlerle hareket ediyor olacaksınız. Ve bu noktada... Özellikle sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslan burçları. Ee, bağımlılıklar, aşırılıklar, tutkular, arzular bu dönemde had safhaya çıkabilir. Yanılsamalar içerisinde kalabilirsiniz. Ee, kendinizi biraz daha dış dünyaya entegre etmeniz yerinde olacaktır. Tabi burada e, bu dolunayın Plüto ve Uranüs'te de çok güzel kontakları var. Uranüs özellikle haritanızın tepe noktasından, yani geleceğinize dair adımlar aslında size bir takım sezgisel mesajlarla geliyor olabilir. Kuzey Aydın'ı da zaten haritanızın tepe noktasında ve artık geleceğinizi şekillendirme noktasında risk almak, cesur davranmak, e, öngörülemez olmak önemli olacak adınıza. E, Plüto oğlak burcundan vermiş olduğu destekle iş hayatınız, gündelik rutinlerinizi e, aslında Sert bir şekilde e, bozarak yeniden yapılandırmayı vaat ediyor. Yani burada evet bir takım düzen değişimleri yaşanacaktır. Ancak sizin daha lehinize olan, size daha çok hizmet eden e, programlar içerisinde olacağınızın da garantisi vaat ediliyor. Dolunay haritasıyla beraber sevgili Aslan Burçlarım. Eylül ayında devam ettiğimizde 16-17 Eylül günlerine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biraz sert etkileşimler var. 16 Eylül'de Venüs-Mars karesi ve 17 Eylül tarihinde Güneş-Neptün karşıtlı olacak. Venüs Mars karesi 14 derece başak ve 14 derece İkizler burcundayken Güneş Neptün karesi 23 derece başak ve 23 derece balık burcunda meydana geliyor. Yani daha ziyade başak burcu temaları burada aktif hale geliyor sevgili aslan burçları. Başak burcu sizin ikinci evinizi yönetiyor. Parasal konular, değer algısı, kendinizi değerli hissetme kendinizi güvende hissetmeyle alakalı ufak çaplı krizler yaşayabilirsiniz. Bu noktada özellikle kariyer gelirlerinizle alakalı sıkıntılar, hayallerinizin, hedeflerinizin gerçekleşmesinin önündeki maddi engeller sizi biraz zorlayabilir. Aynı zamanda Venüs Mars karesi bir konuda çok tutkulu, çok istekli olmak ancak bununla alakalı bazen bu hırslara yenik düşmek gibi etkileşimleri de çağrıştırıyor. Çağrıştırmakta. Burada 11. ev ve 2. ev parasal konular hayaller noktasında bir kriz anı yaşatabilir birkaç gün boyunca. Güneş Neptün karşılıklarına baktığımız zaman ise yine aslında hayaller, hedefler, krizli durumlar, krizli durumların içerisinden çıkmak, belki ödenmesi gereken borçlar, belki kazanç gelir gider dengesi, belki kendi değerinizi hissetmek adına arayış içerisinde olduğunuz durumlar, etrafınızdan beklediğiniz duygusal destekler, insanların sizi daha iyi bir şekilde anlamasını daha çok destek olmasını bekliyorsunuz. Ancak bununla alakalı ufak çaplı hayal kırıklıkları da yaşanma ihtimali var. günlerde çok büyük beklentiler içerisinde olmamayı tercih etmeniz yerinde olacaktır. Ancak 19-20 Eylül tarihinde bu durum biraz şifalanmaya başlıyor. 19 Eylül'de Güneş, Brüto üçgeni ve 20 Eylül'de Venüs, Uranüs üçgeni kesinleşecek. Güneş, Brüto üçgeni 26 derece başak ve 26 derece oğlak burcunda meydana gelirken venüs-uranüs üçgeni ise 18 derece başak ve 18 derece boğa burcunda meydana gelecek. Burada yine ikinci ev temaları aktif ve Sanki 16 Eylül'de başlayan o krizli durumu şifalandırır gibi bir hal içerisinde. Burada çok kadarsan çok sürprizler çok kadarsan sürprizler yaşanabilir. Bu noktada özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı çok güzel destekler görebilirsiniz. Maddi anlamda size daha iyi geleceğini hissedeceğiniz veya kendinizi daha değerli hissedeceğiniz parlak fikirler aklınıza gelebilir. Sevgili Aslan Burçları. Bununla beraber güneş Plüto etkileşimine baktığımız zaman belki iş hayatınız bir değişim, yeni bir düzen, yeni bir rotaya dahil olmak ve kendinizi daha güçlü hissetmek gibi temalarda burada aktif hale gelmeye başlayacak gibi gözükmekte. Eylül ayında devam ettiğimizde 23 Eylül tarihinde Güneş Terazi burcu geçişine başlayacak. Güneşin terazi burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca daha çok iletişim, konuşmalar, görüşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler, seyahatler, zihin trafiği, iletişim trafiği aktif hale gelmeye başlayacak. Özellikle yakın çevrenizde ilişkileriniz daha aktif hale gelebilir, bir takım fikirler, kararlar ön plana çıkabilir gibi de gözüküyor sevgili Aslan Burçlarım. 24 evine geldiğimizde ise Venüs Neptün karşıtlığı kesinleşiyor. Venüs 23 derece Başak burcundayken Neptün de 23 derece Balık burcunda yine 28 eksisi Yine krizler, parasal gündemler, gelir gider dengesi, kendi değerini hissetme, destek alma ve destek görme alanları aktif hale geliyor. Burada özellikle tabii Venüs Neptün karşıtlığı parasal anlamda beklentilerin karşılanmaması, birtakım hayal kırıklıklarına sebebiyet verebileceği gibi aşk hayatına dair de yine e, hayal hayallerin ve gerçeklerin birbirleriyle karşı karşıya gelmesi gibi bir durumu da ortaya çıkarmakta. Dolayısıyla burada biraz belirsiz bir süreç olabilir. Çok net ve keskin kararlar almamakta fayda olacaktır diye düşünüyorum. Gerek yapacağınız maddi yatırımlarda gerekse aşk ve ilişkiler alanında. 26 Eylül'e geldiğimizde ise Terazi Burcu'nda bir yeni ayımız var. 2 derece Terazi Burcu'nda meydana geliyor. Retro Merkür'le kavuşuyor. Ve tam karşıda Jüpiter'le de karşıtlık yapıyor bu yeni ay. Şimdi burada Terazi Burcu sizin haritanızın 3. evini yönetmekte sevgili e, aslan burçları. tabii ki ilk derecelerde olduğu için e, ev sistemlerinde kaymalar olabilir. Burada e, yeni bir anlaşma, yeni bir görüşme, yeni bir sözleşme gündemi var. Ancak retro merkürle kavuştuğu için eskinin yenilenmesi, eskinin güncellenmesi, eski bir sözleşmenin tekrar gündeme gelmesi, eski bir kararın tekrar okunması, eski bir... E, Dostun arkadaşın tekrar karşınıza çıkması, eski görüşmelerin tekrar masaya yatırılması gibi temalar var. Ancak tam karşıda Jüpiter olduğu için bu noktada e, özellikle bir takım fikir ayrılıkları, inanç farklılıkları, mesafeler, e, uzaklıklar söz konusu olabilir. Burada e, bu fikir ayrılıklarının abartılı bir şekilde ortaya konması, özellikle uzaklıkların, e, zorlukların çok büyük şekilde karşınıza çıkma ihtimali var. Burada abartılı tutumlar sergilememeye gayret göstermek önemli olacak. Bir takım fikirsel çatışmalar yaşanabilir, bir takım tartışmalar yaşanabilir. Bazı anlaşmalar iptal olabilir, bazı anlaşmalar için ise çok büyük vaatler sunulabilir. İşte burada her ne oluyorsa makul seviyede olmak faydalı olacak, abartıya kaçmamak faydalı olacak. Çünkü geçmişten gelen bir konunun tekrar zihninizde yer etmesi ve bununla alakalı yaşanacak içsel çatışmalarda Söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Ay sonuna geldiğimizde ise 29 Eylül tarihinde Venüs'te terazi burcuna geçiyor. Artık keyifli iletişimler, keyifli görüşmeler, belki dostlarla, arkadaşlarla muhabbetler, daha sosyalleşeceğiniz, daha çok artık bu maddi konulardan uzaklaşıp yaşayabilirsiniz. Fikir alışverişinde bulunacağınız insanlarla karşılaşabilirsiniz. Güzel anlaşmalar yapabilirsiniz, güzel tanışmalar yapabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları bu süreç itibariyle daha ziyade Ekim ayında etkili olacak bir görünümden bahsediyoruz. Evet, Eylül ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Temmuz sonundan beri yaşadıklarınızı lütfen yorumlarda paylaşın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.